Merhabalar, öncelikle kanalımıza yeni abone olan şu son bir buçuk iki aydır yeni gelen yeni abone olan herkese hoş geldiniz diyorum. Eski abonelerimin de hepsinden özür diliyorum. Çok uzun bir aralık oldu, yeni bir içerik yüklemeyeni ama işte bir şeyler vardı o yüzden öyle oldu. Çok kısa onları anlatacağım ama onu anlatmadan önce bir şuraya açıklama girmek istiyorum hemen. Efendim şu bu videonun altında bir zaman damgası olacak. Ve orada işte merhaba ve sohbet nerede başlıyor, nerede bitiyor, sabun yapımı nerede başlıyor, nerede bitiyor hepsi bulunacak. Ve her zaman olduğu gibi yine videonun en sonunda siyah ekran üstünde de bu videoda yapmış olduğumuz sabun reçetesi bulunacak. O yüzden hani sabun haricinde başka bir konuşma dinlemek istemeyen e, izleyiciler direkt o aşağıdaki zaman damgasından istedikleri dakikaya bölüm başlığına tıklayarak oradan başlayabilirler. Onun ardından gelelim neler yaptığımıza. Şimdi en son yüklediğim videoda sonra o suyun işte fazla suyun sabunda ne yaptığını gizli kavunlarda sizlerle paylaşmıştım. Onun ardından hemen Çekmek istediğim başka bir video vardı ve denem, denemedim hani bu yapmak istediğim şey üstüne okudum bayağı bir e, forumlarda falan okudum, e, sohbet ettim ama denememiştim. Sizlerle birlikte denemek istiyordum ki hala denemedim. Sizinle birlikte denemek istiyorum. E, araya bir kesinti girdi. Şöyle bir kesinti girdi. kolumu mu bir 15 gün e, fizik tedavi görmüştüm evet ama tamamen açılmamıştı. Gene böyle biraz zorlanması vardı. E, şeyden fark emin. Benim de yeteri kadar çalıştırmamamdan sanırım kaynaklı. görüncem ve eşi buraya geldiler. Ayfer ve Erdal'cım kayınvalidemin yanına geldiler. Ve benim görüncem Ayfer emekli bir fizyoterapist ve iyi bir fizyoterapist. Ve buradayken e, sağ olsun kolumun halini onu anlattım görünce de e, tamam dişini sıkacaksan ben sana, senin dedi, kolunu açarım dedi. E, ama dedi e, e, şey, full time bununla ilgileneceksin, uğraşacaksın. Bir de sesin çıkmayacak dedi. Tamam dedim ben de. E, yaklaşık işte bir 20 gün kadar buradalardı ve biz 19 gün sadece 1 gün verdik. 19 gün boyunca her gün dirençli fizik tedavi uyguladı bana. Ve e, onun ardından da gene ertesi gün tekrar aynı fizik fizik tedavi çalışmasına başlayana kadar da yapmam gereken e, hareketlerin şeyini veriyordu. E, hareketleri gösteriyordu ve onları yapmam gerekiyordu. Yani e, ilk 15 gün canımdan bezdim diyebilirim. Gerçekten canım yandı. Çok Modum çok düşük, düşüktü. Yani böyle ah kolum canım kolum çok canım yanıyor ama benim kolum acıyor falan diyerek geçiyordum fakat iyi ki yaptık çünkü bu o kadar kötü bir şey ki yani acıyor çalıştırmanız gerekiyor acıyor diye çalıştırmadığınız zaman geriye gidiyorsunuz maalesef omuz e, kilitlenmeye kapanmaya işte kol açılmamaya başlıyor şimdi çok daha şeydekinden e, 15 günlük fizik tedaviden daha iyi durumdayım tamamen ağrı yok mu var ama Tamamen arkaya kadar götürebiliyorum. Şu kolum kadar götürebiliyorum bunu da. Ondan sonra şu hareketi de çok rahat yapabiliyorum artık. Ve de arkaya da çok güzel kaldırabiliyorum. Ama şuralarda tabii gene ağrı var. İşte bunlar için hala düzenli olarak yapmam gereken hareketler var. Ama bu hale gelene kadar çok ciddi. Ya iyi ciyakladım, iyi sabrettim diyeyim. Öyle söyleyeyim. Ve çok emek harcandı bana. O bana o kadar hani tatil zamanını, bana Ayfer'cim bu kadar zaman ayırdığı için ben de işte onun dediği hareketleri yapıp bütün dikkatimi bu işe verip başka bir şeyle de uğraşamadım. O ara işte sabun da yapamadım, stoklarım da boşaldı, video da çekemedim. Sonra bir de bizim bir zilimiz var, Scottish Wolf düşük kulaklı olan gri. Onu, onu çiftleştirmiştik, bir de bir heves yavrusu olacak diye bekliyorduk. İşte onun hazırlıklarını yapıyorduk. Sonra e, hamile olmadığını aslında e, tamamen iç karın bölgesini şey kapladığını, iltihap kapladığını öğrendik. Bu sefer onun peşine düştük. Bir bir günümüz, bir hafta on günümüzde onun iyileşmesi için geçti. Yani böyle bütün dikkat onun üstündeydi. Gene yapacak yapma, bir şey yapmak istemiyordum. Neyse sağ olsun o da sağlığına kavuştu. Onun ardından da bu sefer stoklarımız boşalmıştı. Sabun stoklarımız. Onları yenilememiz gerekiyordu. Ve böyle bir, bir buçuk ay falan geçti herhalde. Bir buçuk iki ay falan geçti. Bu arada da Pazartesi günü ben 52 yaşımı bitiriyorum inşallah doğum günüm ee, ve tabi bir de bende şeker çıkmıştı yani hiç tatlıya düşkün değildim ama şimdi yiyemezsin dedikleri için mütemadiyen benim canım tatlı istiyor yiyemeyeceğimiz bir tatlı yapalım dedik ve bu e, projeyi gerçekleştirdik kızımla birlikte e, kendime doğum günü hediyesi diye yaptım ama kullanamayacağım gene yani geç kaldım yapmakta e, bir ay sonra falan kullanabileceğiz. Neyse, bu senin doğum gününde olmuş olacak en azından orada rahat kendi doğum gününde kullanabilecek. Bu arada bir de yeni şeyler gene öğrenme, yeni malzemeler, deneme şeylerimiz vardı. Alışkan araştırma, araştırma veya isteği öyle söyleyeyim vardı. Ve çok güzel de gene iletişimlerim var. Ee, sağ olsun ulaşıyorsunuz. Hani ses soluk çıkmayınca Cansu Hanım, nasılsın, iyi misin diye soranlar var. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mutlu oluyor insan. Bu arada şöyle bir paket aldım. Bu paket aslında bir kitapla birlikte geldi. Nino'dan geldi. Çok teşekkür ediyorum ona. Onda bir kitap varmış. Kullanmıyormuş. Şu an ihtiyacı yokmuş. Dilerseniz dedi size göndereyim Önce fotoğrafını çekeyim dedi Kalın bir kitap fotoğrafla zor oluyordu Ben dedi size göndereyim siz okuyun Bakın işiniz bitince alacağınız notları alın Bana geri gönderirsiniz dedi Çok teşekkür ettim çok mutlu oldum ben ona Kitapla birlikte bana bir de böyle bir kutu geldi Çok güzel bir kutu geldi Bunu size göstermek istiyorum ben açtım tabii daha önce kokuyu şeyi açtığınızda kutuyu açtığınızda zaten be muhteşem bir koku geliyor burnunuza ve çok güzel şöyle şu kurdelelerle şey olmuştu sarılmıştı ve böyle e, fıstık yeşili şeyleri pelurları vardı içerisinde ve şöyle çok güzel e, kendi yaptığı sabunlar var yani şu şu köpek şu köpek beni öldürdü bitirdi paketini bile açmaya kıyamıyorum böyle işte arada açıp bakıp tekrar koyuyorum çok hoşuma gitti şunları ilk üstte bunlar vardı ilk önce şeker lokum falan zannettik ama şeker olmaları sabun bunlardan sizlerle paylaşmadan şey yapmak istemedim kullanmak istemedim o yüzden beklettim bayağı. Şu böyle bir şey var. Ve şöyle bir tasarım var kutunun içerisinde. Bunlara ulaşabileceğiniz adresi ekrana da yazacağım, videoya da yazıp koyacağım videonun altında yine açıklama kısmında da linki olacak dekoratif sabunlar www.dekoratifsabunlar.com birleşik yazılıyor hepsi hani çok güzel çiçek sepetleri çiçek buketleri de var sabundan dilerseniz hani bu tarz şeyler arıyorsanız hoşunuza gittiyse bir ziyaret etmenizi öneririm hoş şeyler elemeyi gayet güzeller ve hani şeylere baktığınızda da piyasadaki bu, bu tarz şeylere konulan ürünlere konulan etiketlere baktığınızda dekoratif nokta sabunlar dekoratif fiyatları görmeden alışveriş yapmayın bence bir göz atmanızı tavsiye ederim ve ben işte sizinle bunları paylaştıktan sonra direkt şu şeker olmalarıyla başlayacağım kullanmaya bu arada da kitapta Sabun reçeteleri krem reçeteleri şampuan reçeteleri falan vardı şimdi e, losyon krem şampuan yapmaktan e, çok anlamıyorum bilgi sahibi değilim fakat sabun reçetelerine baktığımda bana biraz e, eski moda geldi yani ya da şöyle söyleyeyim çok fazla ticari geldi eski moda geldi öyle olunca şimdi sabun reçeteleri böyle olunca dedim ki krem reçeteleri losyon reçeteleri nasıl acaba hani onları kıyaslayamıyorum çünkü o bilgiye sahip değilim fakat en arkada çok güzel bir yaklaşık şu kalınlıkta bir kitap işte şu kadarı falan ham madde şeyiydi içeriğiydi ansiklopedisiydi öyle diyeyim A'dan Z'ye işte kozmetikte kullanılan ham maddeler açıklanmıştı sıralanmıştı ben bu, o ham maddelere çalışmaya başladım. Çalışıyorum, not alıyorum, bakıyorum bu, o ham menlekette bu memlekette bulabiliyor muyum, nereden bulabiliyorum falan tarzında. Hatta gecikti de yani bana gönderilirken ben 15 günde bakarım, hallederim, 20 günde bakarız, size geri gönderirim demiştim gönderemedim yani bir buçuk ay oldu o da herhalde muhtemelen neyse ki konuştuk dedi ki tamam sorun değil lazım değil siz işiniz bitince gönderirsiniz dedi bana buradan tekrar çok teşekkür ediyorum Nino'ya bu sabunlar için de çok teşekkür ediyorum e, bakmadan geçmeyin diyorum e, bugün de e, yaptığımız e, sabun projemizde 3 günlük bir şey e, proje aslında çünkü bu e, Önce e, Donut'un birinci gün e, yarısını döktük. Ertesi gün kalıptan çıkardık. Sonra diğer yarısını döktük ve kalıptan çıkarttıklarımızı yeni döktüklerimizin üstüne yerleştirdik. E, i̇kinci gün. Üçüncü gün. E, ikinci gün döktüğümüz bütünleri çıkarttık şeyden, kalıptan. Kenarlarda böyle biraz taşmalarımız vardı. Onları düzelttik. Bir taraftan sert, bir taraf daha yumuşaktı. Onları da bir gün daha bıraktık e, dinlenmeleri için hemen. Çalışmadık. Üçüncü günde öyle geçti ve dördüncü gün yani sizlerle bu konuşmayı yaptığım günde işte üstüne sosunu döküp çikolata sosu gibi de üstünde geçme son rötuşlarını yaptık. Şeyi reçetesi dediğim gibi siyah ekranda olacak. Bol köpüklü bir şey sabun. 100 gramlık şey üzerinden birim üzerinden reçeteyi vereceğim Çünkü hani kullanacağınız kalıba göre çoğaltabilirsiniz çoğaltmayı sağlayabilirsiniz diye en son sosta ve üstüne de sıktığım çikolatalı kremada kullandığım yağ toplamı 140 gram ki o da fazla geldi Hani onu da mesela 100 gram yağ kullanarak yapmak daha mantıklı olabilirdi diye düşündüğüm için 100 gramlık yağ göre şeyleri vereceğim ölçüleri vereceğim. Umarım hoşunuza gider. Bundan sonraki videoda işte o sizlerle denemek istediğim suyun sabunda ne yaptığını gösteren o denemeyi yapmayı çok istiyorum. Onda da o videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdi devam ediyoruz. Donutlu salon yapma videomuz bu konuşmanın arkasından geliyor. Görüşmek üzere. İyi günler. Merhaba. Şimdi şunlar donutlarımızın bir kısmı yarısını çıkarttım. Bunları dün döktük. Şöyle gözüküyorlardı. Bunları da sizinle birlikte çıkartayım dedim. Göstermek için. Şöyle ortası dolu oluyor ama şurttan ittiğimizde çok güzel şöyle daire şeklinde çıkıyorlar şunları da şurada biriktiriyorum ben bu daireleri diğerlerinden çıktı bunlar 100 gram yağ kullandım aynı reçeti yazdım. Şurada kostik çözeltim hazır soğudu saf suda. Kostiyi çözdürdüm yüzde kostik indirimim var. Şu o rengi elde etmek için işte bu hediye olan şeylerimden renklerimden kafi yazıyor bunun üstünde. Yalnız yeşil de var içerisinde çok ilginç. Dün şöyle, şu kadar şu kaşıkla oldu. Bu kadar değildi. Bu kadar falan herhalde bu se. Şu kadar bir renk kullanmıştım. Hatta kaşıkta kalan e, Mika'yı da alalım diye. Şu kaşığı da şeye sokmuştum. Böyle yağ sokmuştum gene. Daha sonra da yıkamıştım. şimdi önce ben bir e, burada yağları ve mukayı karıştıracağım esansım da bunun içinde bu arada vanilya esansını evet. şöyle bir rengi çıkarttım ortaya ve hemen kostayım. bakın sabunlaşma başladı ama benim biraz daha koyu bir kıvama ihtiyacım var o yüzden devam edeceğim Evet. geldi. gene bugün de gecenin bir yarısı yaptık. O yüzden ee, çıkarttık onları. Ee, i̇kinci partiyi döktük. Diğerlerini kalıptan çıkarttığımız donukları üstüne yerleştirdik. Şimdi yarın gece kalıptan çıkartacağım. Ve tepsiye dizip bırakacağım. Bir 24 saat dursunlar. Ertesi gün e, süsleyeceğiz bu O zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar. Merhabalar. Evet. Donuklarımız burada şunlar ilk döktüklerimiz bunlar da daha sonra döktüklerimiz bunlar havayla temas ettikçe şu bu renge geldiler çünkü vanilya işte rengi koyulaşacak diye özellikle aşağıda vanilya esansı kullandık bunlar da zaman içerisinde o renge gelirler şimdi gene aynı reçeteden şurada biraz daha az bir miktar hazırladık her bir şeyi dökmek için reçeten şurada ee, ilk partiyi dökmek için 350 gram hazırlamıştım fazla geldi ikinci partide 300 gram hazırladım o yeterliydi yani bir gün 300 gram ikinci gün 300 gram şimdi de e, toplam e, 140 gramlık bir şey hazırladım e, toplam yağ hazırladım yani 300-600-740 gram e, yağ kullandık burada bir e, açık e, Sütlü berries kokusunu kullandım. O renk değişimi yapmıyordu. E, kostik çözeltim e, buradan e, Hafif e, çinko oksit ekledim biraz kostik çözeltisine e, ve beyaz bir hamur olmasını istiyorum. Hamur sıvı bir hamur kıvamına getirdikten sonra bunları batıracağım Buraya da Dizeceğim. Kalacağını umuyorum. Kalanı da şu torbanın içerisine koymak istiyorum. Kalmazsa yeniden hazırlayacağız artık. Kalana kakao ekleyeceğim. Bunun içine dolduracağım ve üstüne çizgi yapmak istiyorum. Ve bir de şöyle çakıl taşlarımız var. Sabunlarını yaptığımız. Bir kısmın üstüne de bunlardan satmayı düşünüyoruz. Haydi başlayalım. bıraktın Aynen. sen tutup evet. batırıp çıkartalım, çıkartalım yani. öyle deneyelim. Daha, daha bunu tekrar ikinci kez şu ilk yaptığımızı batırıp çıkardım şimdi bu hamurumuzun kalınlaşmasını bekleyeceğiz biraz daha ve kakao ile ben buna kahve rengi renk vermek istiyorum ve şöyle bir kakao ekliyorum karıştırıp bakacağım eğer kakao koyulu koyulu gözüme az gözükürse birazcık da e, siyah oksitten veya aktif kömürden yardım alabilirim. az da şundan katalım. Umarım çözeceğim bunu da burada. biraz daha sertleşecek. Ondan sonra şu torbanın içine doldurup üstüne sıkacağız. Mola veriyoruz şu an. Merhabalar, bir 10 dakika falan geçti. Hamurumuz da şöyle şu kıvama geldi. Biraz daha koyu. Zaten hani çok da şey olmasını istemiyorum. Buraya dolduracağım da biz bu arada şu çakıl taşlarımızı önce elimizde şunun üzerine atarak yerleştirmeye çalıştık. Çok dolduramadık. Sonra gibi ki, bir kaseye koyalım, bu hamurumuzu alalım, bunun üstüne bastıralım dedik. Hani öyle biraz daha iyi yapıştı, ancak e, hamurlarımız tabi yumuşak olduğu için, sabun olduğu için, bu daha donmadığı da için, e, üstten biraz e, bu beyaz hamurumuz şey oldu, sıyrıldı böyle oldu. Taş uygulamaya çalışmaktan bu durumda ben vazgeçtim. Direkt çizgiye odaklanacağım. Şimdi şunun içerisine biraz bundan dolduralım. 국민 her <gülüyor> Ben bu sabunu ziyaret etmeyeceğim. Bu kalan sabunumuzu da şöyle şu silikonun içerisine döküyorum. Bol kakaolu, hafif aktif kömürlü <gülüyor> ve kahverengi oksitli. Evet, hiç bu kadar yalnız pis <gülüyor> çalışmamıştım. Bu iş biraz öyle oluyor. Şunun üstüne işte çikolatalardan ekleme yapınca en son sıkma şey torbasıyla üstüne tekrar taş şey yaptık, yapıştırdık. Geri kalanı da böyle. Şşş. Yani son şeyde de gene bunlar kuruyunca e, yarın fotoğraflarını çekeceğim. Hatta böyle şunların üstüne eğer yaparsam eklerim. Erit dök şeffaf bazı dökmeyi düşünüyorum. Mesela şunları düşmesinler, tam yapışsınlar, kansınlar diye bir tanesinde deneyebilirim onu. Ama bunlara bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şu tarafın görüntüsünden memnunum. Görüşmek üzere. Bundan sonraki videolarda tekrar iyi akşamlar.